Gençler selamlar ben Sevmeyli Hoca, Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız. arkadaşlarım Kampımızın son haftası ve inanır mısınız son konusu gençler İstatistik konusunu bugün bu videoda işleyeceğiz arkasından sorularını çözeceğiz ve Kitap, kamp biraz da hüzünlü bir şekilde olsa da bitiyor arkadaşlar Bilmiyorum hüzünlü müsünüz, seviniyor musunuz bilemem ama Her iki duyguyu da bana beraber yaşattıran bir kamp oldu cidden arkadaşlarım 11 hafta gibi kısa bir sürede de kitabı hem bitirdik hem sorularını çözdük hem de çok verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum. AYT kampı için ve daha fazlasının duyuruları için bir videoda hazırladım. O videoyu da çok yakın bir sürede sizlerle paylaşacağım. Ve gençler yani iddialı olacaksa da iddialı olsun. Ciddi anlamda aşırı güzel bir AYT kampı yolda sizler için hazırlanıyor. Gelecek duyuru videosunu bekleyin. Şimdi konumuza başlayalım da. Bir an önce artık kitabı bitirelim. Farklı şeylere odaklanalım hocam. Duyuruları da kaçırmayın mutlaka. Haberiniz olsun. Ciddi anlamda e, kaçıran üzülür yani ben size öyle söyleyeyim. Aritmetik ortalamayla başlıyoruz istatistik konumuza. Aritmetik ortalamayı sen zaten biliyorsun daha önceki konulardan da. Eğer n tane n tane veri varsa elinde bu veri grubunun toplamının veri sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor ve istatistikte biz aritmetik ortalamayı arkadaşlarım şu şekilde X'in üzerine bir çizgi çekerek gösteriyoruz. Buradaki X veri grubunun aritmetik ortalaması anlamına geliyor. Ve arkadaşlarım hepsini topladığınız ve n tane terim olduğunu biliyorsunuz. n'e böldüğünüz takdirde de aritmetik ortalamayı buluyorsunuz. Bir YouTube kanalında 4 farklı videonun uzunluklarına ait veriler 15, 20, 12 ve X'tir. Bu videoların ortalama uzunluğu da 25 dakikadır diye de vermiş. X kaçtır diye soruluyor. Şimdi videoların toplam uzunlukları bakın 15... 20, 12 ve x'ti. Toplam 4 tane video olduğu için ben bunu 4'e bölmüşüm. Ve cevabı da kaç bulmuşum? 25 bulmuşum. O halde 15'te 20'nin toplamı 35. 12 daha bize 47'yi verir. 47 artı x bölü 4 eşittir. 25 ise 4 ile 25'i çarpıyorsunuz. 47 artı x bize neyi veriyor? Tabii ki 100'ü veriyor. O halde buradaki x kaçtır? 53'ün ta kendisidir. Demek ki bu video 53 dakikaymış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim 2'ye. Aşağıdaki tabloda bir bahçede bulunan ağaçların boy uzunluklarına göre sayıları verilmiştir. Şimdi 6 tane 1,5 metrelik ağaç, 7 tane 1 metrelik ağaç ve 8 tane şurası 2 olacak arkadaşlarım. Kusura bakmayın. 2 metrelik ağacımız var. Bu bahçede bulunan ağaçların boy ortalaması kaç metredir diye sorulmuş. Bakın 6 tane 1,5 metrelik ağaç var. Bunların boy uzunlukları toplamı 6 çarpı 1,5'tür. Artı 1. 7 tane 1 metrelik ağaçlar ağaç var bunların da boy uzunlukları toplamı 7 çarpı 1 metredir artı 8 tane de 2 metrelik ağaç var dolayısıyla 8 çarpı 2'dir bunların da boy uzunlukları toplamı Şu an toplamı bulduk kaç tane ağaç varsa buna böleceğiz 6 7 8 daha 20 bir tane ağaç var dolayısıyla 21'e böleceğiz 6 kere 1 buçuk 6 kere 1 buçuk 9 yapar 7 kere 1 7 8 kere 2 de 16 yapar bunu biz kaça böleceğiz dedik 21'e Bakın şurası kaç? 16. 16 daha kaç yapar? 32 yapar. 32 bölü 21 derseniz sadeleşmez arkadaşlar. Bu da bize neyi verecektir? Bu bahçedeki ağaçların boy uzunluklarının ortalamasını verir. Sevgili arkadaşlar cevabımız buydu dedik. Ve devam. Ortanca değer yani median. Aklınıza orta hani İngilizce'de medium demek ya. Medium. Bundan gelsin median. Tamam mı? Veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortadaki veriye medyan denir. Eğer ki eğer ki sen veri grubunu küçükten büyüğe doğru sıraladın. Tam ortadaki terimi bulamıyorsun. Neden? Çünkü çift sayıda terim var. Tam ortadaki terimi bulamıyorsan ortada kalan iki tane terimin aritmetik ortalaması bize medyanı verir. Şimdi bakalım. İki örnekte de bunu göreceğiz zaten. 7 15 9 12 21 küçükten büyüğe doğru sıralıyorsun. 7 9 12, 15 ve 21 dedin. Şu an küçükten büyüğe doğru sıralı. İki tanesini sol tarafa, iki tanesini sağ tarafa ayırdın. Ortada hangisi kaldı? 12. İşte 12 benim medyanımdır. Şimdi şuraya bakıyoruz. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 12, 22, 40 ve 52. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. İkisini sola, ikisini sağa ayırdım. Yani ortada terim kalmadı. O zaman şu ortadaki iki tanesi var ya. Bunların aritmetik ortalamasını buluyorsun. 22 ile 40'ı toplayıp 2'ye bölüyorsun. Bu da bize 11 artı 20'den 31'i verir. Demek ki 31 benim bu veri grubumun medyanıdır diyebilirim sevgili gençler. 31 diye bir veri yok grupta ama medyan 31 olmak zorunda değil unutmayın. Bundan çok güzel öncülü soru olur. Bir veri grubunun medyanı, bir veri grubunun medyanı o veri grubunun aynı zamanda bir elemanıdır, bir verisidir derse bu doğru olabilir örnek veriyorum. Yani o, o veri grubunun ne ifadesi doğru olabilir ama olmaya da bilir. Yani kesinlikle doğrudur diye bir cümle da Size böyle bir cümle verildiği zaman direk eleyin. E niye? Bakın 31 diye bir medyan bulduk biz ama 31 diye bir verimiz yoktu o grubun içerisinde. Anlaştık. Dördüncü örneğimiz. Dördüncü sorumuz için bir düzeltme. Bak şurası x artı 4 değil x eksi 4 olacak arkadaşım. Tamam mı? Orayı düzelt lütfen. Veri grubunun medyanı 9 olduğuna göre x kaçtır? Küçükten büyüğe doğru zaten sıralanmış x eksi 4, x eksi 3, x artı 1 ve x artı 4 biçiminde sıralamışız. Tam ortada kalan terim yok çünkü çift sayıda terim var. O zaman ortada kalan iki tanesinin aritmetik ortalaması yani 2x eksi 2 bölü 2 bize kaçı verecekmiş? 9'u verecekmiş. O halde işler dışlar çarpımından 2x eksi 2 eşittir 18, 2x eşittir 20, x eşittir kaç gelir? 10. Bize neyi sormuştu? İkisi cevabımız 10 olacak arkadaşlar. Hatta bu veri grubunun da verilerini sıralayabiliriz. Mesela 10'dan 4 çıktı. 6, 7, 11 ve 14'müş arkadaşlar bu veri grubunun elemanları. Tabi doğal olarak medyanımızda 9 olur. 9'a da dikkat ettiyseniz 7'ye de 2 birim uzaklıkta, 11'e de 2 birim uzaklıkta tam ortaya düşmek zorundaydı. Tepedeğer yani bir yer ismiyle mod, bir veri grubunun modu nasıl bulunur? Veri grubunun en çok tekrar eden değerine biz mod diyoruz. Birden fazla mod olabilir mi? Evet tabii ki birden fazla mod olabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi 4, 6, 6, 10, 11, 13 küçükten büyüğe doğru sıralamanıza falan da gerek yok. En çok tekrar bulmanız yeterli. Bakın burada 6 en çok tekrar eden olduğu için bunun modu 6'dır arkadaşlar. Alttakine bakıyorsunuz 1, 5, 9, 15, 21. E şimdi... Hepsi birer defa kullanılmış. O halde bu veri grubunun modu yoktur diyoruz. İlla modu olmak zorunda değil. Altakine bakıyorsunuz. 1 1 9 9 10'dan bir tane var. Bu veri grubunun da modu 2 tanedir. 2 tane modu var. 2 tane mod var. Ve bu modlar da bir tanesi bir, öteki de 9. Anlaşılmayan bir durum olduysa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Devam ediyoruz gençler 221. sayfamızda bir not daha var. Bir veri grubunda bulunan en küçük sayıya en küçük değer, en büyük sayıya da en büyük değer denir. Eğer sen en büyük değerden en küçük değeri çıkarırsan o veri grubunun açıklığını bulmuş olursun. Hemen alttaki sorumuza bakalım. 9, 3, 6, 14, 5 ve 18. En büyük ve en küçük değerini bulunuz. Küçükten bir doğru sıralayın. 3, 5, 6, 9, 14 ve 18. Burada en küçük değer 3, en büyük değer 18. Bunları bulduk. Bu en küçük bu da en büyük değer arkadaşlar. A şıkkını hallettik. B şıkkını nasıl halledeceğiz? Açıklığını bul demiş. Açıklığını bulmak için de en büyükten en küçük çıkarıyorsunuz. Açıklığımız kaçmış? 15'miş. Yani bir veri grubunun açıklığı 15 dediyse sen bu veri grubunu buraya örnek olarak gösterebilirsin. Yedinci örnek. K pozitif bir reel sayı. 3K, 5K, 11K, 2K, 7K. Hemen küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 2K, 3K, 5K. 7K ve 11K Sayı dizisinin medyanı Açıklığının 9'da birinden 8 fazladır Şimdi medyanı ne? 5 5K Açıklığı ne arkadaşlar? Açıklığı da 11K'dan 2K'yı çıkardınız 9K'dır Bunun 9'da biri Bölü 9'dür 8 fazlası da artı 8'dir demek ki bu buna eşitmiş O halde 9K'yı 9'a bö böldüğünüz ne geldi? K geldi K'da bu tarafa gönderdiniz 4K'yı k 8 mi geldi? K kaçmış arkadaşlar? 2 Sayı dizisinin aritmetik ortalaması sorulmuş. E şimdi K2 ise bak bu 4'tür Bu 6'dır. Bu 10'dur. Bu 14'tür Tabii ki bu da 22'dir. Bunların hepsini toplayacağız. 4, 6 daha 10, 10 daha 20. 14 daha 34, 34, 22 daha 56 yapar arkadaşlar. 56'yı da sen gidip kaç tane terim var? 5 tane. 5'e bölersen bulursun. 55'in içinde bir kere 11 var. Bir de burada kalan 1 var ya. 1 bölü 5 de 0,2'dir biliyorsunuz. O halde bizim e, bu sayı dizimizin aritmetik ortalaması kaçmış? 11.2 imiş diyebiliriz günün rahatlığıyla. Ve devam ediyorum standart sapmayla. Standart sapma arkadaşlarım yani sınavlarda keşke çok çok fazla karşımıza çıksa ama hani çok fazla bir soru tipi olmadığı için temel yeterlilik testinde bile sorulmaya aslına bakarsanız böyle ÖSYM'e sormuyor. Ama yine de bilsek iyi olur ne yapıyoruz? Veri grubunun aritmetik ortalamasını buluyoruz. X üssü diye göstermiştik bunları. Daha sonrasında bütün verileri, verilerden bu veri grubunun aritmetik ortalamasını çıkarıp karelerini alıp topluyoruz. Sonrasında da neye bölüyoruz? Terim sayısının bir eksiğine bölüp karekökünü alıyoruz. Bu da bize standart satmayı veriyor. Şimdi buradaki terimlerimiz bizim Sı sıralayalım. 2, 4, 5, 5 ve 9 standart satmasını bul demiş bize. Nasıl bulacağız? Önce aritmetik ortalamasını bulmamız gerekiyor. 2 artı 4 artı 5 artı 5 artı 9 bölü 5 diyoruz. Ve buradan aritmetik ortalama kaç gelir? Bak 10, 16, 9 daha 25. 25'e 5'e böldünüz eşittir 5 dediniz. Bu bize aritmetik ortalamayı verdi. Şimdi 2'den 5 çıktı, eksi 3. Bunun karesini aldınız. 5'ten 5 çıktı 0, 0'ın karesini aldınız. 9'dan 5 çıktı 4, 4'ün karesini aldınız, 16. 5'den 5 çıktı 0. 0'ın karesini aldınız 0. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1 karesini aldınız 1. Şurası da 9 gelir onu da yazalım hadi. Şurası 9 şurası da 0 gelir hatta. Şimdi bunları topladık ya. Bölü diyoruz. Bölü. Terim sayısının 1 eksi. Ve en sonda bunun kare kökünü alıyoruz. Bu da bize neyi veriyor? Standart satmayı. Yani S'yi veriyor gençler. 9 0 daha 9. 16 daha 25. 1 daha 26. Bölü 4 bizim standart sapmamız. Bunun karekök kök. 26 yukarıda kök dışına çıkmaz ama kök 4 aşağıda 2'dir. Ve standart sapmamızda kök 26 bölü 2 olur diyebiliriz sevgili gençler. Ve alttakinin de standart sapmasını beraber bulalım ve noktalayalım artık. 2, 5, 8, 11 ve 14 sayılarının standart sapmasını bul demiş. Bize önce ne yapacağız? Tabii ki bunların ortalamasını bulacağız. 7, 15, 26 topladık 40. 40'ı gençler, 5'e böldünüz, 8 geldi bizim aritmetik ortalamamız. 2'den 8'i çıkarıyorsunuz, eksi 6, karesini aldınız 36. 5'ten 8'i çıkardığımız eksi 3, karesi 9. 8'den 8 çıktı, 0 karesi 0. 11'den 8 çıktı, 9 karesi, pardon, 11'den 8 çıktı 3 karesi 9. 14'ten 8 çıktı, 6 karesi 36. Daha sonrasında bunu terim sayısının bir eksi olan 4'e böldünüz, bir güzel. Ve en son da kare kökünü aldınız. Bu da bize standart satmayı verir. 36, 9 daha 45. Bir de burada 45 var 90 mı yaptı? 90 bölü 4'ün kare kökü sorulmuş bize. Peki sadeleştirelim önce bunu içeride. 45 bölü 2 yapar. Kök bu da kök 45 bölü kök 2'dir. Kök 45 dediğimiz sayı gençler. 9 kere 5 olduğu için 3 kök 5 diye çıkar. Alt tarafta kök 2. Payda da köklü bir ifade kalmasın diye bunu eşleniğiyle yani neyle çarpacağız? Kök 2 ile çarpacağız. Bu Yukarısı bize 3 kök onu verecek. Alt tarafta 2 olacak. Demek ki benim standart satmam 3 kök 10 bölü 2'ymiş diyeceğim sevgili canım e arkadaşlarım. Evet artık bir sonraki sayfa dediğimiz zaman. Konu testine geçmiş olacağız. Ve konu testine totalde 6 tane soruyu çözüp kitabı bitireceğiz arkadaşlar. En son buraya notlarım var. O notlara da ben sana güzel bir not alacağım. Ama o benim aldığım not olacak Sen tüm kitapta edindiğim bilgileri buraya not olarak sığdırmaya gayret gösterebilirsin. Arkadaşım seni çok seviyorum. İyi ki geldin katıldın bu kampa. Kitabımı alan ve kampa katılan herkese almayanlara da fotokopisini çıkartırıp Çıkarttırıp e, yayınladığım pdf'lerden. Benimle beraber derse katılanlara, benimle beraber matematik öğrenenlere. Hepinize ama hepinize çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Sonraki videoda görüşürüz testte. E, Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.